Evet. Ne oldu lan? Ne yaptın lan sen? Evet. ama ne lan nasıl? bütün olay bu muydu? köpeği mi korumam gerekiyor. ee bana söylemediniz ki Hocam en başta söyleseniz ben yaparım zaten bu nasıl bir oyun? Tapanmıyor.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 Çok mu güzel şimdi? Kapağım. Trade Roots ne demek? Trade Trade'i biliyor musun? Ruth' neler Mısır temalı mı bu? Veya bunlar zombi mi ne? Sen de mi iş istiyorsun? Param yok Bak buna Ben çok büyük ve akışıklı bir geyim Ha, Okçular mal mısınız? Kessenize şu geyi Aslında etrafta dolaşıyor Bu Oyunu oynuyorum falan ama Hiç öyle <gülüyor> Eğlendiğim falan söylenemez Her aynı şeyi yapıyorsunuz ve Yer daha sonra aşırı sıkıyor. ya bizim tavuk kesmişler. Ha iş vermeye değmez böyle de? lan. Benin işi şuraya bir duvar daha yapmak bize. Bunlar ne? Domuz mu? On <gülüyor> babaları yok mu? Amana koyayım? Babaları geldi. Okçuk, okçulucuklar Çocuklar. <gülüyor> Çocuklar. Kaçın Aman atla gelmiyoruz Hayır Olum daha yeni başlamıştı bu oyuna Uğraşıp sıkın şuna Lan bir de burdan geliyor Lan Hıncını aldın mı? Yok para bende Gelme Oh! Bazı okuçlar kalmış Para ver Sende mi yok? Anladığımız kadarıyla O garip omuzcu veya portuk mudur nedir o şeyi Uyandırmayacağız Tamam Benim şöyle bir mouse'um var. Niye beki benim mouse'um var? Öncelik şeylerde hiç mouse'um yoktu. İlk defa var. vardı. İşe mi yarıyor? Yani? Sanırım yarım. Peki. Şu an her tarafa tıklıyorum ama sanırım evet bir şey yarım. Hepsi senin için de küçük çocuk. Hepsi senin için. Dengi de küçük. İşte adam. Para verir ya nasıl? Yoktan varılıyor, kafetini anlamıyorum ama. İyi de ee, yaşlı adam. Şurayı bir duvar yapsak olur. Kalemizi yükseltelim Ben oyunun müzikleri güzel. Yani bir kendi havası var. Thank mm -hmm. you.